Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet yine yeni bir programda sizlerin karşısındayız ee, Allah'ın izniyle. Şöyle kahvemizi de aldık. Ee, keyifli keyifli şöyle aheste aheste bir yayın yapacağız ee, Allah'ın izniyle sizinle. Evet evde bakım maaşları baya baya bir e, üzdü. Ee, evde bakım maaşı alanları gerçekten... Ee, zor bir durum yani şu hayat pahalılığında e, kredi kartınız ödeyeceksiniz kira vereceksiniz e, evinize pazar göreceksiniz çocuğunuzun ihtiyaçları karşılanacak e, vesaire vesaire vesaire yani e, esasında yani e, evde bakım maaşlarına gerçekten bir düzen e, getirilmeli yani e, böyle olmamalı böyle aksaklık olmamalı Çünkü herkes planlı programını e, düzenli ona göre oluşturuyor. Yani evde bakım maaşları yani bu sistem yenilenmesinden dolayı denildi. Yani akabinde yani bu ay gelen zamlardan dolayı diye denildi. Öncelikle arkadaşlar ben şu konuda kamuoyundan özür diliyorum. Yani biz evde bakım maaşları ile ilgili Temmuz zam farkı da normalde bu aya yansır diye bekliyorduk. Lakin böyle bir şey olmadı. Yani keşke olsa yani neticede bu engelli aylıklarına da Yani Temmuz zam farkı. Yani bu ay hem normal zam olacaktı hem de Temmuz zamma olacak diye biz bekliyorduk. Lakin bu böyle olmadı. Yani ne yapalım? Yani neticede devletimizin e, takdiri bu yönde e, oldu arkadaşlar. Lakin e, buradan e, Aile bakanlığımıza da e, sesleniyoruz. Yani evde bakım maaşları ile ilgili. E, lütfen ama lütfen. E, yani a, böyle aksamalar olmasın. Yani nasıl memur, emekli, işçi, askeri ücretli maaşlarını zamanında tıkır tıkır alıyorsa evde bakım maaşı alanlarda e, alsınlar. Yani bu gerçekten e, önemli e, arkadaşlar. Evet, e, güzel haberlerimiz var. Hemen e, haberlerimize e, geçelim arkadaşlar. Görme engelli şampiyon Fulya'yı dünya devleri işe almak için yarışıyor. Evet arkadaşlar, bugün benim e, gerçekten böyle gurur duyduğum e, bir haber e, bu haber. Çok sevindim. Yani Fulya'yı e, e, gerçekten e, tebrik e, ediyoruz. 5 yıl önce üniversite sınavında 5 puan türünde birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü bitiren görme engelli Fulya Akka'ya bu yıl girdiği YKS'de de e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. E, Morgan'da staj yapan Fulya'yı işe almak için teknoloji devi Microsoft ve Yatırım bankası Mike Kinsey yarışıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani insan isteyince Allah'ın izniyle e, yani hiçbir engeli ona engel olamıyor. Bakın ne diyor? Doğuştan görme engeline karşın eğitim yaşamında zekasıyla ve çalışkanlığıyla hep ön plana e, çıktı. Be e, tek sınav beş birincilik e, arkadaşlar ve ee, görüyorsunuz dünya devi şirketler e, şu anda e, görme engelli Fulya'nın peşine e, düştü arkadaşlar. Ve e, benim yani e, Fulya'da e, arkadaşlar çok takdir ettiğim e, bir davranış e, oldu. Görüyorsunuz e, gerçekten e, canı gönülden tebrik ediyoruz. Diyor ki e, Fulya İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor bakın. ''Zorlu mülakatlardan geçtim. Görme engelimin sorun olmadığını söylediler. Görme engelli olmamı sorun edecek bir şirkette asla çalışmam. Türkiye'yi ve ailemi çok seviyorum.'' diyor. Yani ''Belki deneyim kazanmak için yurt dışında birkaç yıl kalabilirim ama temelli gitmeyi düşünmüyorum.'' diyor. Hani şu an diyorlar ya biz yurt dışına gitmek istiyoruz, yurt dışına gitmek istiyoruz. Bu örnek işte. Vallahi helal olsun Fulya. Gerçekten seni e, canı gönülden tebrik ediyorum. Evet e, devam edelim haberlerimize arkadaşlar. İşkur, e, TYP personel alımları e, başladı. Bu da çok önemli. E, okullara e, temizlik görevlisi, güvenlik alımı, e, alımlar yapılacak arkadaşlar. Bu e, gerçekten e, önemli. Ya şöyle e, bakın. Mesela bazen. Ee, bu tip kamu e, yerlerinde geçici olan e, çalışanlar bir bakıyorsunuz kadroya geçi veriyor. E bir de hele hele önümüzde seçim var. Yani neyin ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Bakın bunlara başvuru yapın. Yani e, bunlar e, gerçekten önemli e, ayrıntılar. Ha, bu konuyla ilgili yani bunu iş kur üzerinden e, yapıyorsunuz e, arkadaşlar. 81 ilde Milli Eğitim e, Bakanlıkları'nda e, arkadaşlar e, hem e, güvenlik görevlisi hem e, temizlik görevlisi e, alım yapılacak. Bir de bu konuyla ilgili e, ben şunu e, da e, anlatmadan geçemeyeceğim. Biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığı e, da yani yaklaşık 1200-1300 civarında bir temizlikçi e, alıyor. Engelli temizlikci e, engelli temizlikçi alıyor. Lakin yani e, bazı bizim Instagram e, grupları, bazı engelli e, arkadaşlarımız diyorlar ki ya e, engelliği layık göre göre temizlikçiye mi layık gördünüz? Ya bu bakış açısı, bakın bu bakış açısı yani e, çok çirkin. Dışarıda binlerce, milyonlarca işsiz insan yani bir yerde işe başlayayım da hangi iş olursa olsun e, derdinden. Yani siz böyle temizlik görevlisini küçümseyecek nasıl ifadeler kullanabilirsiniz ya? Engelli cumhurbaşkanı da olur en mükemmel, en mükemmel engelli temiz, temizlikçi de olur. Ve devletimiz canı gönülden böyle e, Allah'ın izniyle EKPSS dışında da Tam kurum ve kuruluşlara ne yapıyor? Yani temizlik görevlisi, diğer farklı alanlar, yani buralarda alımlar yapıyor. He, siz temizlik görevlisi olarak işe girin, oradan yükselin, kendinizi farklı alana terfi edin. Benim kaloriferci e, olup arkadaşlarım var, onlar işe girdiler. Ama e, kurumlarında öyle yükseldiler, öyle yükseldiler ki, yani neredeyse bakan danışmanı olacak hale geldiler. Ama hiçbir zaman e, işe girerken ya ben e, temizlik işine giriyorum, kalorifer işine giriyorum diyemezler yani. Bakın böyle düşünürseniz hayatta kaybedersiniz. Ben size söyleyeyim. Böyle düşünmeyin. Yani devletimiz hangi alanda alım yapıyorsa buna mutlaka ve mutlaka başvuruda bulunun. Arkadaşlar. Evet bu alınlarla ilgili yine hep bu 12.000 e, alımdan da e, bahsediyorsunuz. Arkadaşlar işte normalde Cumhurbaşkanımızın bahsetti 12.000 e, alım bu. Bazı kamu kurum ve kuruluşları böyle e, rahat alım yapamıyorlardı. Şu anda bütün kamu kurum ve kuruluşları artık e, yani direkt olarak kendi bünyelerinde alımlar yapıyorlar. Geçen ne oldu? 100 144 kişi alındı şimdi ee, Sağlık Bakanlığı'nın alınıyor. Yani Ve bu Zamanla çoğulacak arkadaşlar. Bakın bunları iyi takip edin. Bunları nereden öğreneceksiniz? Bizim Engelsiz Medya Facebook grubundan öğren öğreneceksiniz. Yani ee, Sürekli çünkü biz bunları Yayınlıyoruz arkadaşlar. Yani Seçime kadar da Artık Yani bu sayı Ne kadar olur bunu bilemiyorum. Ama seçime kadar gerçekten çok ciddi anlamda yüksek alımlar olacak. Bu alımlar da arkadaşlar direkt merkezi kadro. Hani böyle şey değil yani. Evet devam edelim. Engelli öğretmen ataması ile ilgili de konuşalım. Bu aralar ücretli öğretmen başvuruları başladı arkadaşlar. Bütün engelli öğretmenlerimiz Ücretli öğretmen başvurularına mutlaka ve mutlaka başvursunlar. Ee, arkadaşlar bakın boş durmayın. Yani kendinizi geliştirin. Yani yarın bir gün kadroya geçtiğinizde bile e, bir tecrübeli olarak o işe başlamak var. Bir de böyle amatör bir şekilde yani orada kadroya geçtiniz ama e, sizden daha tecrübeli ücretli öğretmenler olacak orada. Yani... Ücretli öğretmenlik başvurularına mutlaka ve mutlaka başvurun. Ben buradan e, Milli Eğitim Bakanlığımıza da sesleniyorum. Ücretli öğretmenlik başvurularında engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık tanınsın. Gerçekten bu çok harika olur. Çok güzel olur. Sayın Bakanım. Yani e, lütfen sizden ricamız yani bu konuda e, ücretli e, öğretmenlik başvurularında engelli öğretmenlerimizin de yolunu açalım. Evet engelli öğretmen ataması sorularıyla ilgili Sayın Bakanımız inşallah dedi. Yani arkadaşlar yani bakanımız dua ediyor. Allah'ın izniyle inşallah olsun diyor. Bunda yani bir farklı niyet arayacak bir durum yok. Biraz bekleyin sabırlı olun. Yani neyin kızgınlığı bu? Bakanı Bakan Bey inşallah dedi diye yani ben okuyorum yorumlarınızı. Bakın yani bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Yani onu size söyleyeyim. Evet e-devlet artık internet olmadan internet kotasından yemeden arkadaşlar telefonlarımızda olacak. Bu da önemli bir haber. Evet, banka promosyonları ile ilgili çok sorular soruyorsunuz. Bu da çok önemli. Arkadaşlar, engelli aylığı alanlar banka promosyonu alamazlar. Evde bakım aylığı alanlar banka promosyonu alamazlar. Malulen emekli olanlar alabilirler. Engelli emekli olanlar banka promosyonu alabilirler. Bunu unutmayın. Bir de arkadaşlar... Hani ya benim nasıl olsa engelli raporum var deyip de e, engelli kimlik kartı çıkartmayan engellilerimiz var. Bakın bu çok yanlış bir davranış. Engelli raporumuz her yerde geçerli olmayabilir. Ama engellilik kimlik kartı her yerde geçerlidir. Bunu unutmayın. Yine e-imzalı e raporlarla ilgili de e, şöyle bir ayrıntıyı e, sizinle paylaşalım. Arkadaşlar... Aldığınız rapor 2019 öncesi ise, e, yani raporunuzun e, aslını e, kullanmak zorundasınız. Yani o aslı gibidir, raporu kullanmak zorundasınız. Ama aldığınız rapor 2019 sonrası ise arkadaşlar, e-imzalı raporla da her yere e, başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben de bir kahvemi içeyim. Valla özlemişim size yayın yapmayı. Engelli araç alındığında maaşlar kesilir mi? Bitmek bilmeyen bir soru arkadaşlar. İnşallah limitler yükselecek. Bekliyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, engelli araç almadan... Engelli araç almadan mutlaka ve mutlaka e, sosyal yardımlaşma vakıflarına, sosyal hizmetlere gidin, ben şu şu fiyatlı araç alacağım deyin, tamam mı, yani onlar tamam derse o şekilde araç alın, bakın, direkt ayrınız kesilir, ben size söyleyeyim, yani sonra e, yani bu konuda üzülmeyin, bayiler de, bazı bayiler, yani istisnaları ayıralım, işte maaşınız kesilmez. Gibi şeyler söylüyorlarmış. Böyle bir şey yok. Aman ha. Ya bir de bakın. Bu akraba, eş, dost. Hani gittiler engelli bireyler üzerinden araba aldılar, aldılar. Bu işi suistimal ettiler. Bakın bu işler sıkıntılı hale geldi. Yapmayın bunu. Bu vebaldir. Devlet niye o arabayı veriyor? Engelli bireyi daha rahat hastaneye getirip götüresiniz diye. Onun eğitimini yapasınız diye, ona bakasınız diye size veriyor. Yani kusura bakmayın, böyle akrabalarınızın böyle e, keyif sürmesi için vermiyor. Evet, devam edelim haberlerimize. Kredi kartı ile alınan ürün müşteriye e, teslim edilmezse, banka kredi kartına... Ücret iadesi yapmalıdır. Evet Yargıtay 19. Hukuk Dairesi böyle bir karar vermiş arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Yine güzel bir haber var. O da çok dikkatimi çekti. Evdeyi aradı, evine diş kliniği geldi diye bir haber var. Evde sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen evde ağız diş sağlığı uygulaması sayesinde diş temizliğinden dolguya, protezden evde diş röntgeni çekimine dek pek çok tedavi hastanın hastaneye gitmesine gerek kalmadan yapılabiliyor. Arkadaşlar. Evet şimdi bu haber de önemli yani emsal teşkil ediyor bu haber arkadaşlar. Bir saniye bu haberle ilgili e, bakalım. Evet, e, Telçli, ağır, ağır, kuahlı ileri evre kanser hastası ya da yatağa bağımlı engelli bireyleri herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmadan evlerine e, takip edip tedavilerini yapabiliyoruz. 444-38-38-33 yani 444 evde numarasını arayıp hastayı e, kayıt etmeleri gerekiyor. Ondan sonra evde sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde diş tedavilerine ihtiyaç duyulan e, hastaları belirleyip randevularını e, ona göre ayarlıyor ve evlerine gidiyoruz. Güzel bir uygulama e, arkadaşlar. Yani e, bir deneyin. Yani bu konuyla ilgili deneyin ki. Yani bunlar daha da böyle yayılsın arkadaşlar. Yani öyle söyleyelim. Evet söylemediğim bir şey. Ha, unutmadan yine evlerinde böyle arkadaşlar ağır bakım hastalarımız varsa kronik hastalarımız olur. Yani engelli bireylerimiz de olabilir. Sosyal yardımlaşma vakıfları evlere temizlikçi e, gönderiyor. Bakın e, mutlaka ve mutlaka e, onlara da e, başvuruda bulunun arkadaşlar. Yani e, Allah'ın izniyle e, bu da önemli bir hizmet. Bir ya da iki bayan e, temizlikçi e, gönderiliyor. E, onun haricinde söyleyeceğim bir şey kalmadı e, arkadaşlar. hepsine evet, yine e, güzel bir yayının... E, Sonuna geldik arkadaşlar. Valla sizde yayın yapmak keyif verici. Böyle gündeme getirmek istediğimiz şeyler olursa bunları videonun altına yazın. Böyle bir haklar, hukuklar olursa da yazın. Yani bazı izleyicilerimiz direkt video izlemek yerine mesela ne yapıyorlar? Videonun altına, yorumlara bakıyorlar. Bu da önemli. Evet yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.